Dostlar selamlar ben Hüseyin Oçak. Bu videoda yine üniversiteler hakkında sizlerle sohbet edeceğiz. Aynı zamanda hürriyete yapılmış olan çok özel bir röportaj var. YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'ya özel açıklamalarda bulunmuş. Ben de bunun videosunu hazırlamak istedim. Bu röportajda bahsi geçen olayları neler anlatılmış, neler bekleniyor, işte bir planlama var mı? Bunları videomda sizlere anlatacağım. Aynı zamanda da yine her zamanki gibi kendi görüşlerimi sizlere belirteceğim. Bir nevi yine sohbet edeceğiz. örgü. Dün eğitime geçildiğinde ciddi bir hareketliliğin başlayacağına değinen Saraç, bu hareketliliğin risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapının Sağlık Bakanlığı olduğunu belirtti. Yani burada demek istiyor ki bu benim tek başıma alabileceğim bir karar değil, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek haberleri bekliyoruz diyor. Sizden şimdi iki saniye istiyorum dostlar. Aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu tarz çeliklerin devamı için de görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Devam edelim. Şimdi röportajın devamında aşılamada bir öncelik talep ettiklerini belirtti. Bildiğiniz üzere bunun videosunu hazırlamıştım. Yukarıda kartlardan ulaşabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'na bir mektup yazılmıştı YÖK tarafından. Ve bu mektupta da bizim üniversitede çalışan personellerimizin Aşı önceliği istiyoruz diye bir belirtme olmuştu. Ve bu mektuba olumlu veya olumsuz net bir cevap gelmedi bildiğim kadarıyla. Çünkü haberlerde veya başka kaynaklarda bununla ilgili bir bilgi göremedim. Bunun üzerinde YÖK Başkanı Yekta Saraç, sağlıkla ilgili eğitim için aşılama programında kademeli olarak öncelik istediklerini söyledi. Yani üniversitede öğretim üyesi, akademisyen veya üniversitede çalışan herhangi birisi, bakın çalışan diyorum, aşılanmada öncelik talep ettiklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı'ndan kademeli bir şekilde aşılama programında öncelik talep ettik. Zira özellikle uygulamalı programlardan başlayarak, yüz yüze eğitim, ileride telafi zor zararlarla karşılaşmamak için önemli. Burada da aslında hepimizin görüşü olan, yüzde eğitimin önemini vurgulamış. Online eğitimin faydalı olmadığını yani beklenenin altında olduğunu, beklenenin altında bir fayda çizdiğini de burada belirtmiş. Özellikle sağlık eğitiminde uygulamalı programlarda uygulamalı eğitimin olmaması sağlık hizmeti sunumunda önümüzdeki yıllarda olumsuz durumlar oluşturabilir demiş. Bugün ülkemizin sahip olduğu sağlık sistemi nitelikli sağlık ordusu ile bu zor sınavı başarıyla veriyoruz. Bu hususta önemli olan noktaları da Sağlık Bakanlığı'nın anlatacağını belirtmiş. Yani eğitimin nasıl sekteye uğradığını veya uygulamalı ders görmeksi gereken kişilerin, Uygulamalı ders alması gereken bölümlerin ne tür zorluklarla karşılaştığını veya ne tür zorluklarla karşılaşabileceğini net bir şekilde Sağlık Bakanlığı ile konuşacağım demiş. Sağlık Bakanlığı'nın da en doğru yönlendirmeyi yapacağına ve ellerindeki imkanlar nispetinde yardımcı olacağına inanıyorum diye de eklemiş. Nuran Çakmakçı hepimizin beklediği soruyu da Yekta Saraca yöneltmiş. Sorun epeki. Tabii ki de üniversiteler açılacak mı? YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yüksek öğretimde gösterilen, örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koymamalarının öğrencilerin açısından neden yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da... Neden tehdit oluşturduğunu gördük diye bir açıklama yaptı. Yani bilmiş olduğunuz üzere vakalar hızla artarken eğitime zarar gelmemesi adına eğitimi devam ettiren başlıca ülkeler vardı. Fakat bu ülkelerde vaka sayıları bir anda yüksek, yükseldi. Bilmiş olduğunuz üzere ülkemizde eğitim uzun bir süredir online olarak uzaktan devam ediyor. Fakat buna rağmen vaka sayılarımız birdenbire yükselişe geçmişti. Şu anda aşının etkisiyle bakalım önümüzdeki 2 haftalık süreçte neler olacak. Onun da raporlanması çok önemli. Eğer orada beklenen seviyeye gelirse muhakkak bir çalışma olacaktır benim bu röportajdan anladığım kadarıyla. Fakat... Eğitime ara vermeyip eğitimi devam ettiren, yüzde bir şekilde devam ettiren ülkelerde ise oldukça sıkıntılı zamanlar geçti. Halen de bu sıkıntılı süreçleri yaşamaya devam ediyorlar. Sizler sesinizi duyurmaya çalıştıkça o kişilerin, yetkili kişilerin muhakkak ki kulağına gidiyor. Onun için ne istiyorsanız duyurmaya çalışmaya devam edin. Hemen devam edelim. Öğrencilerimiz tabii ki yüzde öğretim istiyor. Onların seslerini kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Bunu bütün videolarımda zaten söylüyorum. Eğer üniversiteler açılırsa bütün illerden bir... Göç trafiği yaşanacak demirindeyse onların da bilincindeymiş. Belli aralıklarla da kendi il ilçelerine gitme gelme durumları yani büyük bir hareketlilik olacak. Buna da katılıyoruz. Zaten bunları inkar etmiyorduk videolarımızda. Öğrenci yurtları faktörü de dahil bu hareketlerin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Yani ikinci dönem için ilerleyen süreçte bir karar verme olacak diyor. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. Yök olarak yüksek öğretime güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlarıyla üniversitelerimizin birbirinden farklı şartların imkanlarını gözeterek onlara hareket serbestli tanıyarak süreçleri yönetiyoruz demiş. Yani bu röportajdan temel olarak anladığım şey şahsi olarak konuşuyorum. Şimdi benim şahsi yorumlarımı veya şahsi yorumlarımda bir hata Arayan arkadaşlar oluyor zaman zaman onlardan ricam ben de sizler gibi bir öğrenciyim arkadaşlar yetkili bir kişi değilim ben sadece fikirlerimi söylüyorum olan haberleri bütün kaynaklarda çıkmış haberleri tek bir videoda toplayıp sizlere de özet geçiyorum ve kendi yorumlarımı söylüyorum. Yani bir resmi açıklama olarak düşünüp de benim açıklamalarımda hata aramazsanız sevinirim. Sizlerin desteğine çok çok ihtiyacım var. Neyse devam edelim. Benim bir röportajdan anladığım şey şu anda aşılanma zaten tüm hızıyla devam ediyor. Yektesi araç üstü kapalı bir şekilde şunları demek istiyor. Aşılanma devam edecek. Aşılanma beklediğimiz gibi olursa biz de Sağlık Bakanlığı ile bu konuyu konuşacağız. Ama ikinci dönemde ilerleyen süreçte bu kararı alacağız demiş. Zaten aşının hemen etki etmeyeceğini de diğer videolarımızda da belirtmiştik. Fakat şöyle bir durum var. Şu anda Ocak ayındayız. Bu ayı saymayalım. Şubat ayındayız. Hazirana kadar 4-5 ay gibi bir süre kalıyor. Şimdi bu kararın alınması aşının tam anlamıyla etki edip etmeyeceğinin anlanması da 1 bir ay 1,5 bir ay falan sürse diye düşünüyorum. Kafadan söylüyorum bunları. Yani 2,5-3 aylık bir süre boyunca da üniversitelerin açılacağını sanmıyorum. Ama eminim ki de bu konu hakkında bir çalışma yapılacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Sen bu konuda neler düşünüyorsun aşağıya yorum olarak belirtmeyi unutma. Bu tarz içeriklerin devamı için bana destek olmak için aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerini yorum olarak bana iletmeyi lütfen unutma. Bir diğer videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.